Hepinize hoş geldiniz arkadaşlar. Rizanda Bulucunun dördüncü bölümüne kaldığım yerden devam ediyorum. Nerede kaldık? Şöyle çok kısa bir özet geçeyim. En son e, Carlos'a has, hastane dedim. Yani Rizanda 3 diğer 99 evrına gitti daktım. Carlos da karakola gittik. Karakolda işlerimizi hallettik. E, oradan çıktık. Çıktıktan sonra cildan bir çağrı aldı. Cil artık tren raydan çıktıktan sonrasını için söylüyorum tabii ki. Ee, Mihail kendini feda ettiğin karşı aynı 99 yapımında olduğu gibi Şimdi buradan sonra saat kulesine gitmesi lazım normalde Cid'in ama e, Arkadaşlar öyle söylemiyorlar Bunun Gerisinde bir şey var mıydı? Yok Aha Nemesis treni bastı. Sandık odası. Bunu kapatabiliyor mu lan? Yok. Şurada bir şey var mı yok Carlos? Come in. Carlos? Damn it. Guess Dostum buradan oraya çeker mi ya? Akıl var mantık var. Evet bayağı cephane biriktirdiğimi düşünüyorum Şunları bir alım da İyi haberlerim var Kapalılar Elinizdeki silahları rafa kaldırmanızı sağlayacak yeni bir mümkün var. Bunlara mayın mermileri denir. Bu bebekler Ambra'yla tarafından ordu için geliştirilir ve ateşlerinde evinizde bıraktığınız sevgilinizden bile daha sıcak olacaktır. Bulmak ve tedarik etmek zor ama bana güveni buna değer pekala teknik özelliklerini bir göz atalım demiş. Mayın mermileri standart bomba atarlar için tazarlanmıştır. Bende var mayın mermisi yok. Ama bomba atarım var. Aptallık yapı onları başka bir şeyle ateşlemeye kalkma. Ayrıca yere ve duvara Atabilirsin, attığın yüzeye yapışacak Mayındaki sensör yaklaşan düşmanı tespit ettiğinde patlayacak Temel olarak onları bir düşmanın yoluna fırlat ve şovu keyifle izle O da ucubelerden birine havaya uçururken onları haksızlık ettiğini düşünme Şimdi gideceğim ha, mayın bol Yani bunu denetmek için bana dört tane birden verdi alalım Burada birini bırakayım ben şunu da bırakayım patlayıcı A patlayıcı mühimmat üretmek için başka bir patlayıcı A ile veya alevli mühimmat üretmek için B ile birleştirin asitli mühimmat BB demiş alevli mühimmat A ile asitli mühimmat üretmek için başka bir B ile birleştirin şunu alayım ben de belki böyle bir şimdi şunu bırakayım. Şu bomba atarı alayım. Bunda da bunu denerim artık. Şimdi burayı attım ki bazen böyle oyuna başlıyorum. Oyunu kaydeteyim. O şekilde bir şey olmasın diye. Arap Barınak'ta dört tane mayın bombası çıktı. olması ufak bir şey attı Tabii ki hareketi görünce patladı sonrasında. dördü birden gitti Vallahi Vallahi kalabalık için çok ideal artık daha gelmez herhalde duvara da atılıyormuş sağ için. still alive. I can't stay here. Yaratıktan kaç. Geldi yani. Evet bu sefer çok alakasız bir yere geldi. Burayı baya geniş yapmışlar. Burada bir karşılaşma olabilir diye tahammülü. Saat kulesi. Şöyle bir bakayım etrafa. Saint Michel, Saint Michel Saat Kulesi. Raccoon şehrinin kalbinde duran barok tarzı bir bina. Şehrin simgesi haline gelip şehir sakinleriyle sembolik olarak bir bağ oluşturduğu düşünülüyor. Saint Michel, Saint -Michel Kilisesi. Bu 1908. Michael veya ne demekse, yani nasıl telifiz ediliyor bilmiyorum. Kule 1908 açışta hayırlı severlerin yardımıyla inşaatı geçişmekte olan şehirde doğan çocuklara ithaf edildi ve birinci kati ilk öğretim olarak kullanıldı. Şehir 20. yüzyılın başlarında daha fazla büyüme gösterdiğinde Seth Michael, Dean ilköğretim öğrencisi sayısı 600'den fazla oldu. Ağır çan sesi bir kez daha duyulabiliyor. Büyük ihtimal çanı bir kez daha mı çaldırmaya çalışacağız, ne yapacağız? Var burada hala bir şeyler var ufak tefek. Aha. Hello Charlie. diyorum ufak tefek bir iki şey daha gel şöyle bir ileri gitmedim, bir şöyle bir turlayayım ben Şimdi dolaşıyoruz iki saattir. Hadi gidelim. Şimdi ben buraya çıkacağım ya köprü kesin gelir. Ah sev attı. Yanıyorlar. Sen seyret şimdi. İyi gidi.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 Kaç kaç kaç kaç bıraktı olar kaç? Vallahi elimi nereye tutuşunda ama çok değişmişsin ya. Oo hayır, oo hayır, oo hayır. Yaratı'yı yiyen yani. Harbi come on. Etrafta bir şeyler var mı patlatacak bir şey I got. Bunlar patlıyor mu? Heh Şimdi bir dakika bunları burada doldurayım Dedim ama yok kendime gelmesini bekleyeceğiz ya. acak Abi ne kullanayım ben bunu kullanacak bir şeyim kalmadı ki ya Ah Nerede onu bile göremiyorum şu an ya hala iyi ya pit tak bu kadar cephane Allahım daha ne basayım ben buna ya Cephan arayacağım, sağda solda. I need to stop it in its tracks. Hadi ya yapma. Dur şimdi şu on tüfekle ben bunu bir halletmeye çalışacağım. bur artık dur. Ya of Nerede o yüzden çaldı Avunu atışa gal sınırda lan kaç şuradan ya of. yapma ya Ya bütün bu silahları ben harcadım Ah mayın bombası Döl artık yaa <Gülüyor> Ay ağzına çıkıyor Sadece şu Polis şeylerin de var Harbaşıyor mu? Meri neredesin ya <gülüyor> Kafasını attı bakayım ne oluyor Bütün mayı mombalarını boşalttık Nereden buldun o kadar lan Hepsi orada. Come on, crap out on me now. bak bakayım şuna. Neye benziyor? Hala yaşıyordur bu ha. tamam işte bunu bekliyordun ulan nikolay tam bir şerefsizdir ulan nikolay tam bir <Gülüyor> şerefsizdir ulan nikolay vay olaya bak ya normalde de zaten resident evil 3'te e, zaten biliyorsunuzdur da hani ben bilmeyenler için söyleyeyim. Yaklaşık yarım gün sonra o, iki saattir burada yatıyor. Ah Carlos oldu. Ee, hey, saat bana. kulesinin yine tam önünde nemesisle karşılaşmadan nemesis bunu bozmayı bilmiyor. You copy? What's going on? Jill's been infected. I, I'm taking her to the hospital. Maybe Doctor Bard can save her. Doktor Bard'a götürüyor. Daha önce de Carlos hastaneye gidip serum buluyordu. You there super cop. Yani bu burada hikayeyi daha güzel tamamlamışlar sanki. Sonuçta Doktor Bart konuşmasında bütün bu işleri halledebilecek kişinin kendisi olduğunu söylüyor. Ha, hastaneye geldik. Carlos da aynı şekilde hastaneye gelip serum arıyor. Serumu bulduktan sonra çıkışta her tarafta mayın görüyordu. Mayınları kolay döşemiş. Find it, Jill. I'm going to get you the vaccine. Be okay. Ashiyada. Aynen burada kalsın çok güzel bir şekilde bossla savaştık. E Nemesis'te. Bir sonraki bölüm bu bölüm kısa olsun bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize bakın bakın hoşçakalın arkadaşlar. Şöyle bir durdurmaya çalışayım. Evet hoşçakalın tekrardan.